Merhabalar hoş geldiniz 21 Kasım haftasını değerlendireceğiz bu videoda ve akabinde burçlara ilişkin yorumları paylaşacağım arkadaşlar. Bu haftanın en önemli gündemi 24 Kasım tarihinde meydana gelecek olan Yay yeni ayı ee, bu videodan önce de yay burcunda meydana gelecek olan e, yeni aydan bahsettim bu videodan sonra mutlaka Eğer dinlemediyseniz o videoyu tekrar dinlemenizi tavsiye ediyorum ki haftanın genel gündemini çok daha net bir şekilde e, kavrayabilirsiniz Evet videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar desteklerini göstermek adına abone olabilirler, video yorum yapabilirler, şimdiden beğenebilirler. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilirsiniz ve beni instagram hesaplarımdan takip edebilirsiniz dedikten sonra hemen haftanın gündemine geçelim. Önceki videolarda bahsettiğim gibi aslında boğa burcunda yaşadığımız sert tutulmadan sonra... 12 Kasım tarihi itibariyle yavaş yavaş iyileşmeye, şifalanmaya başladığımız ve gökyüzünde gerçekten çok güzel etkileşimlerin hakim olduğu bir haftayı geride bıraktık. Burada tabi 19 Kasım'a kadar devam eden bu süreçte aynı zamanda 19 Kasım'da Mars Neptün karesi de aktif hale geldi. Bu konuya ilgili de bir video paylaşmıştım. Aslında Mars Neptün karesi bizim ilk defa karşılaştığımız bir etkileşim olmamakla beraber Mars'ın pozisyonda Neptün'le oluşturduğu kare görünüm olması sebebiyle oldukça önemli bir etkileşim. Çünkü biz zaten Ekim ayından beridir Mars-Neptün karesinin etkilerini yaşıyoruz ve yıl sonuna kadar da yaşamaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Özellikle bu hafta itibariyle de yoğun bir şekilde Mars-Neptün karesinin etkilerini hissetmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Burada tabii ki geçmiş meseleler, kızgınlıklar, haksızlıklar. Uğramış olduğumuz adaletsizlikler, hayal kırıklığına uğradığımız alanların tekrar bir şekilde gün yüzüne çıkacağı ve çözüme kavuşmazsa bir şekilde öfke patlaması olarak hayatımıza tezahür edeceği etkileşimler mevcut. E, bu karşımıza çıkan durumları farklı bir gözle ele almamız gerekiyor. Neden e, burada tepki göstermedim? Neden e, bana yapılan haksızlığa göz yumdum diye kendimizi suçlamak veya karşımızdakileri suçlamaktansa? E, bu konuyu çözebilmek veya bunun temelindeki sıkıntıyı keşfedebilmek adına enerjiyi e, çalıştırabiliriz. E, zira zaten Neptün'de pozisyonda olduğu için biraz daha bu konuda özellikle e, sezgilerimizin de bize rehberlik edeceğini gösteren etkileşimler mevcut. Bazen yüzleşmeler zor gelebilir. E, hayal kırıklığıyla veya e, kendini kandırmayla ilgili Gerçekliklerle yüzleşmek evet zor gelebilir ancak e, bir şekilde Mars retro sürecinde bunları e, gözden geçirmemiz, çözmemiz gerekiyor. Tekrar Mars düz seyrine başladığında e, Ocak ayı itibariyle <gülüyor> tekrar aynı süreçleri deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Yine Mars buradan Neptün'e kareleyecek. Dolayısıyla e, bu etkileşimden e, görmek, keşfetmek önemli olacaktır. Evet hafta 21 Kasım'da başlıyor. 21 Kasım ay e, terazi burcundayken başlıyoruz haftaya ve 21 Kasım tarihinde Güneş-Jüpiter üçgeni var. Güneş 28 derece akrep burcundayken Jüpiter 28 derece balık burcunda bulunacak arkadaşlar. E, daha önceki videolarda bahsetmiştim. Jüpiter biliyorsunuz Mayıs ayında koç burcuna geçmiştim. Akabinde geçtiğimiz ay tekrar balık burcuna geriledi ve burada birkaç derece kadar geriledikten sonra tekrar düz seyrine başlayacak ve yıl sonunda tamamen koç burcuna geçecek demiştik. Özellikle, özellikle burada e, tabii ki şanslı alanları keşfetmek adına... Ki geçtiğimiz hafta itibariyle yine akrep ve balık hattında meydana gelen Merkür, Jüpiter, Venüs, Jüpiter etkileşimlerinin daha somut bir şekilde karşımıza çıktığı bir görünümden bahsediyoruz. Evet, geçtiğimiz hafta itibariyle hayatımızda bazı iyileşmeler yaşamaya başlamış olabiliriz. Ama bunu daha çok e, e, içimizde yaşamış olabiliriz. E, güzel şeylerin olacağına dair bir kıpırtı, bir heyecan yaşamış olabiliriz. Güneş, Jüpiter etkileşimiyle beraber artık Somut anlamda bu konu, gündem her neyse bunu gözlemleyebilir halde geleceğiz gibi gözüküyor. Yine aslında derece bazında baktığımız zaman e, Nisan-Mayıs aylarında e, yine benzer alanlarda, benzer derecelerde tetiklenmeler yaşamış olabiliriz. Karşımıza bazı şanslar çıkmış olabilir. E, kafamızı karıştıran seçeneklerle mücadele etmiş ve belki... E, Önceliklerimizi belirleyememiş veya bir şekilde nasıl olsa çözelim, nasıl olsa halledelim veya nasıl olsa yine bu fırsatla karşılaşırım demiş olabiliriz. İşte e, burada aslında bir ikinci şans var. Artık somut bir şekilde bu konu bugünden her neyse desteklendiğimiz ve bir şekilde e, içinde olmamız gereken ve özellikle yıl sonuna kadarki dönemde yani bu bir aylık dönemde e, artık e, kaçırmamamız gereken konuya ilişkin. Bir şans aktif 21 Kasım günü gerçekten güzel etkileşimlerle haftayı başlatıyoruz. Akşam saatlerinde ay akrep burcuna geçecek arkadaşlar. Tabi ayın akrep burcunda zararlı olduğunu biliyoruz. Biraz daha derin konular özellikle 25 Ekim'de başlayan gündemin salı çarşamba günleri yoğun bir şekilde karşımıza çıkması veya o gündemlere tekrar dönüp dönüp başlatması. Bakmamız gibi etkileşimleri de çalıştıracaktır. Duygusal anlamda biraz daha kuruntucu, biraz daha kuşkucu, daha derini keşfetmek arzumuzun aktif olduğu bir süreçte yaşayacağız. Ayın akrep burcu geçişiyle beraber ama 22 Kasım'da güneşin yay burcu geçişi bu enerjiyi hafifletecek. Artık yavaş yavaş akrep enerjisinden çıkıp bu hafta itibariyle yay enerjisine geçiyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz haftada zaten Merkürün yay burcuna geçmesiyle, Venüsün yay burcuna geçmesiyle, evet biraz daha aralar vermeye başlıyoruz ve biraz daha aslında hayatımızın manevi değerlerini sorgulamaya başlıyoruz. Bugüne kadar aşina olmadığımız İnançlar, konular, kişiler, şehirler, ülkelerle ilgili e, araştırmaya girebileceğimiz yeni eğitimler almak, kendimizi geliştirmek, e, farklı bakış açılarıyla e, münazaralarda bulunmak, fikir tartışmalarında bulunmak gibi etkileşimler mevcut. Aslında e, akrep enerjisi daha derinde ve e, gözlemleyemediğimiz bir enerjiyken... Bizi içten içe kemiren, yiyen, zorlayan ama bir şekilde dışarıya doğru bir şekilde yansıtamadığımız bir enerjiyken. Şimdi yay burcu enerjisiyle beraber yaşamış olduğumuz olaylara teslimiyet ve tefekkürle bir nedeni olduğu bu şekilde yaşanması gerektiği algısıyla ilerlediğimiz zaman daha pozitif bakabileceğimiz bir Gündem hakim. Güneşin Yay burcu geçişiyle beraber bu etkiler daha rahatlaşacaktır arkadaşlar. Yay burcu zaten değişken bir burçtur. Dolayısıyla bir konuya akrep edasıyla odaklanmayacaktır veya orada sabit kalma ihtiyacında olmayacaktır. Esnektir, yumuşaktır, açıktır diğer görüşlere veya fikirlere. Dolayısıyla biraz daha Güneş'in, Venüs'ün, Merkür'ün Yay burcu geçişi bizleri rahatlatacak diye düşünüyorum. Evet devam ettiğimizde 23 Kasım tarihinde ay yay burcuna geçiyor ve 24 Kasım tarihinde de yay burcunun 1 derecesinde bir yeni ayımız var. Bu yeni ayın aynı zamanda Jüpiter ve Neptün de çok güzel kontakları var. Yeni ay anında Merkür ve Venüs'ün de yine yay burcunda tam kavuşum yaptıklarını görüyoruz arkadaşlar yay burcunda yoğun bir gezegen dizilimi var anlayacağınız. Zaten yeni ay videomda bahsetmiştim. Özellikle burada sabiyan sembollerini ve sabit yıldızları da incelediğimiz zaman çok güzel birliklerin, çok güzel ortaklıkların, birlikteliklerin, anlaşmaların, sözleşmelerin aktif olacağı bir yeni ay enerjisi mümkün. Özellikle dişil enerjinin ön plana çıktığı, yoldaşlık enerjisinin aktif olduğu, bir gündemde bu yeni aile beraber ortaya çıkacaktır. Bu tabii ki eğitim aldığımız bir alan olabilir. Yeni girdiğimiz ortamda yeni tanıştığımız insanlarla aslında her ne kadar farklı imiş gibi gözüküyor olsak da aynı amaçlar, aynı değer yargıları üzerinde ilerleyişimizin ispatı olabilir ve bu da aslında birçok birliğin bu süreçte sağlanacağını, birlikten kuvvet doğacağını gösteren etkileşimleri tetikleyecektir. 24 Kasım'ın bir diğer önemli özelliği ise Jüpiter Retrosu bitiyor arkadaşlar. Ee, Jüpiter Retrosu'nun bitmesiyle beraber Jüpiter 28 derece balık burcunda tekrar ilerlemeye başlayacak. Geçtiğimiz haftalardaki gündemleri tekrar bize hatırlatacak. Ee, tabii burada yine aslında e, şöyle bir 5-6 aylık süreci gözden geçirmemiz gerekiyor ki artık Jüpiter Koç burcuna geçecek biliyorsunuz ve bir daha 12 yıl sonra tekrar Jüpiter'e Balık burcunda deneyimleyeceğiz ki Jüpiter balık burcunda güçlüdür. Dolayısıyla e, kaçan balığın büyük olmaması adına bu dönemde karşımıza çıkan fırsatlar, imkanlar, olanaklar her ne kadar e, hep bizimleymiş gibi olsa da her ne kadar e, farklı alternatifler varmış gibi gözükse de e, kaçırılmamalı diye düşünüyorum. Evet e, Jüpiter retrosunun bitmesiyle beraber Jüpiter'in enerjisi biraz daha rahatlayacaktır arkadaşlar. O şans enerjisini çok daha yoğun bir şekilde hayatımızda gözlemlemeye başlayacağız. 26 Kasım'da Ay Oğlak Burcu'na geçiyor. Hafta sonu biraz daha ciddi meseleler. Hedeflerimiz, ideallerimiz kariyerimiz, toplumdaki yerimiz, statümüze dair sorgulamalar geçirebiliriz. Yani hafta sonu için çok uygun enerjiler olmasa da gerçi Cumartesi günü Satürn'ün günüdür. Cumartesi günü çok daha rahat çalışabilirsiniz esasında diğer günlere nazaran. Ama e, burada tabii ki belki de bir sonraki haftayı planlamak veya bu yeni ay enerjisiyle beraber artık hayatımızda yeni sorumluluklar, yeni hedefler, e, yeni amaçların peşinden koşmak gibi e, planlar yapmak adına önemli bir hafta sonu olacaktır arkadaşlar. E, 26 Kasım'da başlayan bu hafta sonu. Evet haftanın genel etkileri bu şekilde. Artık yavaş yavaş Kasım ayını da e, bitiriyoruz arkadaşlar. E, bu hafta diğer haftalara nazaran oldukça keyifli e, artık yoğun tutulma etkisini tam anlamıyla üzerimizden atmaya başladığımız ama halihazırda e, retro Mars'ın ve Mars Neptün karesinin etkilerini de deneyimlemeye devam ettiğimiz bir hafta olacak güzel bir hafta olsun diliyorum hepinize ben hemen burçlarla devam edeceğim koç burcuyla başlıyorum sevgiler arkadaşlar hoşça kalın Merhaba sevgili koç burçları bu hafta özellikle yeni yerler yeni insanlar yeni keşifler maceralar biraz daha o krizli ve yoğun duygulardan uzaklaşıp kendinizi süreçlerden uzaklaştırmak adına oldukça şanslı adımlar söz konusu. Bununla birlikte bir taraftan da desteklendiğiniz sezgisel anlamda güçlendiğiniz enerjilerde hafta boyunca etkili olacak gibi gözükmekte. Güzel bir hafta olsun sevgiler. Merhaba sevgili boğalar. Bu hafta özellikle gerçek manada destekleneceğiniz, sizin yanınızda duracak insanlarla yüzleşmek, ortaklışa gelir gider dengesi varsa bununla alakalı süreçleri netliğe kavuşturmak gibi gündemler aktif olacak. İkili ilişkilerde devam mı, tamam mı? Artık ilişkilerinizin akıbeti hakkında biraz daha net kararlar almanız gereken bir hafta olacak ama bir şekilde destekleniyoruz. Daha rahat bir şekilde hareket etmeye başlıyoruz. Bu hafta itibariyle sevgili boğalar güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın. Sevgili ikizler burçları bu hafta ikili ilişkiler, ortaklıklar, şanslı başlangıçlar, birliktelikler adına muhteşem etkiler var. Tabi burcunuzdaki retro Mars'la beraber ilişkilerde bazen çatışmalar ve aksiyonlar söz konusu olsa da hayatınıza girecek insanların veya karşınıza çıkacak anlaşmaların önemli olduğu bir gündem aktif. Sağlığınız ve iş hayatınızla alakalı da bir takım mucizevi etkileşimler ve şanslar da sizinle beraber olacaktır bu hafta itibariyle. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler. Hoşça kalın. Sevgili Yengeç burçları, bu hafta iş hayatınız, sağlığınız, hayat rutinlerinizle alakalı büyük başlangıçlar var. Yeni bir işe girebilirsiniz. iş yerinizdeki pozisyonunuz değişebilir. Hayatınıza yeni rutinler dahil etmeye başlayabilirsiniz gibi gözüküyor. Aşk hayatınız varsa çocuklarınızla alakalı gelişmelerde de oldukça keyifli süreçler yaşayacağınız, biraz daha keyifin, biraz daha eğlencenin ön planda olacağı bir hafta gibi gözüküyor açıkçası bu hafta. Güzellikler olsun. Hoşçakalın. Sevgili Aslan Burçları, bu hafta özellikle yeni aşklar, yeni maceralar, yeni heyecanlar sizinle beraber gibi gözükmekte. Uzun zamandır ailevi sorunlar, ilişkilerle alakalı blokajlarla uğraşıyorsunuz. Özellikle çok parlak fikirlerin aklınıza gelebileceği veya yeni aşkların başlayabileceği bir hafta gibi gözükmekte. Yaratıcı projeler varsa çocuklarınızla alakalı güzel etkileşimlerde yine bu hafta boyunca. Etkin olacak gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Sevgili Başak Burçları, bu hafta aile büyükleri, ailevi gündemler, ev, yuva, taşınma gibi süreçler etkin. Burada özellikle birçoğunuz taşınma kararı alabilir. Ailesiyle alakalı yenilikler söz konusu olabilir. Bu alanda artık bir değişim kökten bir yenilenme süreci içerisine gireceksiniz. Aynı zamanda çok güzel haberler alabileceğiniz, ikili ilişkilerde eşinizden, ortağınızdan, partnerinizden güzel destekler görebileceğiniz etkileşimlerde yine bu hafta mevcut gibi gözüküyor. kökten, dipten bir iyileşme sürecine giriyorsunuz. Güzellikler olsun. Sevgiler. Hoşça kalın. Sevgili teraziler, bu hafta özellikle çok güzel anlaşmalar, teklifler, haberler ve kararlarla e, muhatap olacağınız bir hafta. Gerçekten uzun zamandır beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bununla beraber mali anlamda sizi iyileştirecek bir takım durumlar karşınıza çıkabilir. Aynı zamanda... E, Artık yavaş yavaş kendi değerinizin farkına varmaya başlayacağınız ve hak ettiğiniz değere layık e, ufak gelişmeleri de bu hafta itibariyle yaşayacağınız etkileşimler mevcut. Güzellikler sizinle olsun sevgiler. Merhaba sevgili akrep burçları. Bu hafta maddi konularda oldukça şanslı etkileşimler mevcut. Yeni kaynaklar elde edebilirsiniz yatırımlarınızdan. Büyük kazançlar sağlayabilirsiniz Bununla beraber özellikle biraz şans oyunları veya talihinizin döndüğünü hissettirecek etkileşimler de mümkün. Yine aşk hayatınızla alakalı size kendinizi iyi hissettirecek ilişki modellerine çekilme ihtimaliniz de bu hafta itibariyle oldukça etkin gözüküyor. Güzellikler sizin olsun. Sevgiler, hoşça kalın. Sevgili yay burçları bu hafta artık kendinizi resetliyorsunuz. Çok güzel başlangıçlar sizi bekliyor. Özellikle geçtiğimiz süreçte bilinçaltınız, korkularınız, sırlar, sağlığınız kontrol edemediğiniz alanlarla ilgili oldukça zorlandınız. Şimdi ise artık bu süreçleri atlattınız. Deneyimleri öğrendiniz ve yeniden başlama zamanı. Bu süreçte tabii ki belki imaj değişikliğine gidebilirsiniz. Uzun zamandır yaşamış olduğunuz ilişki problemlerini çözebilmek adına yeni perspektiflerde geliştirebilirsiniz gibi gözüküyor. Bu konuda sezgileriniz de size rehberlik edecektir. Güzellikler sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın. Sevgili Oğlak Burçları, bu hafta özellikle çok güzel haberler alacağınız, içinizi ısıtacak gelişmeler yaşayacağınız bir hafta. Aynı zamanda rüyalarınızın, sezgilerinizin çok aktif olacağı, geçmişten beridir süre gelen ve çözümleyemediğiniz hususlar varsa bunları aydınlatacak, bunları çözüme kavuşturacak etkileşimler de süreçle beraber gelecektir. Özellikle çok güzel mesajlar alabileceğiniz, kendi içinizde bazı soruların cevaplarını bulabileceğiniz bir hafta gerçekten soru sormaktan çekinmeyin cevapları çok net bir şekilde alacaksınız iletişimde bir takım sorunlar yaşadıysanız bilhassa yakın çevrenizde onlarla da destekleneceğiniz çözüm ve şifanın aktif olacağı bir hafta olacak güzellikler sizinle olsun sevgiler hoşçakalın Sevgili Kova Burçları, bu hafta yeni hayaller, yeni umutlar, yeni hedefler peşinde koşmaya başlıyorsunuz. Özellikle e, kariyerinizde yükselmek, gelecekle alakalı bir takım planlamalar yapmak adına oldukça güzel etkileşimler var. E, kariyer hayatınızla alakalı bir değişim olabilir. Daha iyi bir meslek, daha çok kazanacağınız bir alana geçebilirsiniz. Yine hayatınızda bazı iyileştirmeler yapacağınız ve motivasyonlarınızı güncelleyeceğiniz bir hafta olacak sevgili kovalar. Güzellikler olsun diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili balık burçları bu hafta geleceğiniz ve kariyerinizle ilgili oldukça kritik bir hafta. Yeni bir işe girmek, toplumsal statünüz veya medeni durumunuzla alakalı önemli kararlar almak, şansın sizinle beraber olduğunu hissettikten sonra belki uzun zamandır cesaret edemediğiniz o uzaklara gitmek, yeni şeyler keşfetmek arzunuzun yavaş yavaş tatmin olacağı bir hafta olabilir gibi gözüküyor sevgili balıklar. Kendinizi tazeliyorsunuz, hayatınızı ve hedeflerinizi iyileştirmeye başlıyorsunuz. Güzellikler olsun diliyorum, hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Ee, güzel bir hafta olacağa benziyor. Güzel etkileşimler var. Tabii ki mars neptün Kalesi'nin etkileri aktif. Ama yine de bu yeni ay oldukça iyi gelecektir bizlere. Yeni ay videosunu dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, orada çok daha kapsamlı bir şekilde bu yeni ayın açılarını değerlendirdim. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz ve alma verme dengesini sağlamış oluruz. Yine danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, güzel haftalar, hoşçakalın.